Kumanda.org'dan indirmiş olduğunuz döküman ve videolar ticari amaç olmadığı sürece öğrenme amaçlı kullanılabilir veya çoğaltılabilir. Para ile verilen, e, para karşılığı verilen eğitimlerde internet sitemizden indirdiğiniz dökümanlar ve videoları kullanamazsınız. Her ne kadar ben bu video ve dokümanlar para karşılığı verilen kuslarda kullanılamaz desem de bir şekilde bunlar kullanılıyor ve kullanılacak da. Bu e, arkadaşları da rahatlatmak adına iki tane seçenek sunuyorum. Birincisi ya sizinle hesaplaşmamızı öbür tarafta terazi başında yapalım veya siz kullandığınız her bir döküman veya videoyu her kullanışınızda bir kilo, bir kilo diyelim, bir kilo e, ciğer, et veya muadiliyle sokak hayvanlarını besleyerek onları mutluluk edin ve e, bir şekilde ben de e, size hem teşekkür edeyim hem de bu videoları ve dökümanları kullanmanıza müsaade edeyim.